3 Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2021 model Dacia Duster 1.3 TC direkt enjeksiyon motor yapısına sahip bir araç. Çok fazla 1.3 TC motor artık piyasada montaja çok fazlasıyla geliyor. Motor yapısı açısından baktığımızda özel bir araç, e, özel bir kit ve özel bir montaj gerektiriyor. Biz aracımızda can gazın master direk tercih ettik. Şimdi aracın montaj işlemleri gerçekleştiriyor. Gibi, özel bir araç olduğu için e, montajı biraz daha yani yaklaşık uzun süre bir gün bandında falan montajı sürüyor. E, çünkü e, çok ufak detayları kaçırmamak gerekiyor. Bu araçlarda çünkü ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Biz montaj işlemlerimizi şimdi tamam diyoruz. Tamamladıktan sonra genelde uzun sorumlanan biri de bu işin tabi ki yol ayarı. Montajımız bittikten sonra e, yol ayarına da çıkacağız. E, ciddi düzgün bir yol ayarı da gerektiriyor. E, tüketim açısından baktığımızda e, Cangaz bu da biraz başarılı, e, 100 km'de 1 litre bandında falan e, benzin tüketimi sarf ediyor LPG'nin yanında. Diğer narakaların biraz daha iyidir. O yüzden Cangaz tercih ettik bu araçta. aracımız tamamlanıp da sonra müşterimize teslim edeceğiz. Bu araç ve e, benzeri araçlarla alakalı öğrenmek istediklerinizi bizlere Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan ulaştırabilirsiniz. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya da iletişim numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz, hoşçakalın.